Yeni bir videomuzda daha birlikteyiz arkadaşlar. Damar hastalıkları, kalp damar hastalıkları, damar tıkanıklığı ile ilgili yanlış bilinen doğrulara bakacağız şimdi. Hemen başlayalım. Kalp hastaları egzersiz yapmamalı. Yanlış arkadaşlar. Sanılanın aksine kalp hastaları damarların açık olup olmamasına ve kalp yetersizliklerin derecesine göre egzersiz yapabilirler. En yararlı egzersiz şekli hızlı yürüyüş veya yavaş koşu ile izotonik egzersizlerdir. Ağırlık kaldırmaya veya vücuda yük bindirmeye yönelik egzersizler ise damar açısından pek yarar sağlamadığı gibi bazı hastalarda zararlı bile olabiliyor. Yani ağır sporlar arkadaşlar. Ancak egzersize başlamadan önce mutlaka efor veya egzersiz testi yaptırmalı ve hekimin önerilerine uyulmalı doktora görünmelidir. <gülüyor> Başka bir madde daha bakın. Sarımsak ve soğan kalp damar hastalıklarından koruyor. Bu da yanlış. Sarımsak, soğan, nar, yaban mersin, marul, mercimek, lahana, kızılcık, çilek, ıspanak ve brokura gibi birçok meyve ve sebzide bulunan flavonoidlerin sağlıklı bir kişiyi kaplaman hastalıklarından koruduğuna inanılıyor. Oysa özellikle içinde bulunan bu maddeler ve sülfür içeren bu bitkisel maddelerin koruyucu etkileri konusunda yeterli veri mevcut değil. Bu nedenle ilaç gibi görülüp damar hastalıklarını, kalp gizli veya kalp yetersizliğini azaltmak gibi amaçlara kullanmaları Henüz tavsiye edilmiyor uzmanlar tarafından. Başka bir yanlış. Tereyağı zararsızdır. istediğin kadar yiyebilirsin. Yanlış. Sağlıklı olduğu için yemeklerimde tereyağı kullanıyorum. Ekmeğime de bol tereyağı sürmeyi unutmuyorum. Bu cümleleri pek çok kişiden duymuşsunuzdur kuşkusuz. Oysa sandığının aksine yemek pişirirken veya kahvaltıda tereyağı ile katı yağlar kullanılmamalıdır. Çünkü besin değerleri yüksek olmana rağmen çok yoğun oranda ağır zincirli ve doğmuş yağlı içermeleri nedeniyle bu yağların damar saatlerinin artırma olasılığı yüksek. Dolayısıyla sık ve aşırı tüketirmeleri kalp sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Tabii arkadaşlar günümüzde tereyağı doğal değil. Marketten aldığımız tereyağı doğal bir tereyağı değil. Dedelerimizin, anneannelerimizin zamanındaki tereyağı ile bugünkü marketteki tereyağını aynı kefeye koymak mümkün değil. Çikolata ve kahve ile kalp damarları koruyor. Bakın çikolata ve kahve kalp ile damarları koruyor. Bu da yanlış. Doğrusu. Bitter çikolata ve kahvenin kalp damar hastalıkları açısından bir miktar yararı olabileceğine ilişkin çalışmalar, araştırmalar var. Ancak bunların kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu etkiler olduğunu yönelik bilimsel olarak yeterli ve güvenilir veriler henüz yok. Üstelik özellikle kalp yetersizliği, kalp damar tıkanıklığı ve ritim bozukluğu olan hastaların aşırı çikolata ve kahve tüketiminden kaçınmaları gerekiyor. Çünkü bu besinleri aşırı tüketme hastalığın artmasına ve normal sakin serilen hastalık halinin bozulmasına neden olabiliyor. Başka bir yanlış Karp hastaları yumurta yememeli. Doğrusu yumurtanın özellikle sarı kısmında yüksek oranda protein ve kolesterol doğmuş yağ asitleri mevcut. Örneğin bir yumurtada 5-6 gram doğmuş yağ bulunuyor. Bu yüzden de karp hastaları yumurta yemekten çekiniyor. Ancak toplumdaki yaygın inançı aksine bu grubun Hastaların, bir grup hastaların haftada 2-3 yumurta yemelerinde bir sakınca yok. Evet, bak ancak, ancak toplumdaki yargın yanlışın aksine. Bu grup hastaların haftada 2-3 yumurta yemelerine bir sakınca yok arkadaşlar. Ancak bu miktardan aşırıya karşılıkları takdirde ise kolesterol değerlerini yükseltmeleri kaçınılmaz oluyor. Başka bir yanlış daha. Cinsel ilişki kalp hastalığında kalp krizi neden oluyor. Halk arasında kalp hastalarının cinsel ilişki sırasında kalp krizi geçireceklerine dair yangın bir yanlış daha var. Oysa bu grup hastaların cinsel ilişkiden kaçınmaları gereksiz. Çünkü cinsel aktivitede aynı zamanda hastanın psikolojik ve sosyal hayat adaptasyonu bakımından önemli. Ancak, ancak hastalar kalp yetersizliğinin deryesine, kalp temarlarının durumuna ve doktorların önerisine göre bu yaşamlarını daha güvenli hale getirebilirler. Örneğin bu grup hastalar cinsel güçlerin altında ilaçlarını kullanmadan önce mutlaka kardiyotlarının gerekli izni almalı ve ve kondisyon testi yapmalıdırlar arkadaşlar. Doktora danışman fayda var. Hemen doktora gidiyoruz demek ki. Başka bir e, yanlış arkadaşlar. Antoksidan takviyeler kaplaman hastalıklarından koruyor. Doğrusu. Doğal antoksidan, anti tüketimi fazla olan toplumlarda kaplaman hastalıklarının görülme oranı azalıyor. Ancak ek tedavi olarak denenen beta karoten, C ve E vitamini gibi antioksidanların koroner damar tıkanıklığı gelişimi engelleyebileceğine dair çok sayıda olsa da çok sayıda çalışma araştırması olsa da rutin kullanımı öngeleyecek kadar henüz bir veri yok. Bilimsel çalışmaların içinde kabul edilen bulgulara göre damar tıkanıklığı hastalarından ve bu komplikasyonlardan korunma konusunda C vitamini desteği, E vitamini desteği tedavilerin anlamlı bir yarar olmadığı da ispatlanmış arkadaşlar. Yine bir yanlış. B12 mitavini ve folik asit takviyesi kalp damar sertliğini hafifletiyor. Doğrusu. Aterios kalerotik damar hastalığı için 15 mol litre üzeri plazma homosistein düzeyleri yeni bir bağımsız risk faktörü olarak tanımlanmış arkadaşlar. Bu düzey üzerinde homosistein bulunanlarda 5 yıl içinde myokart enfarktüsü geçirme riski 3-4 kat artıyor. Diğer de B12 ve fosfat e, uygulanan folik asit Uygulanan, uygulama yapılan hastalarda homosistein düzeylerinin düşürme mümkün olduğu yeni çalışmalara gösterilmiş. Ancak son yıllarda yapılan geniş ölçekli çalışmalarda homosistein seviyesinin düşmesinin bu atar, e, damarlardaki veya damarlardaki diyelim seyrini damar tıkanının seyrini değiştirmediği veya damar tıkanının dönümleri azaltış etkisinin olmadığı göstermiş. Bu konuda yeni yapılan çalışmalarda, çalışmalarda gerek folat, folik asit Gerekse B16 ve B12 kullanımının dışarıdan ek olarak bu vitamini alınan damar tıkanıklığı olayları ve ölümleri azaltmadığı da ortaya çıkmış arkadaşlar. Bir yanlış daha bakın. Balık yağı takviyesi kalp damar hastalıklarında koruyor. Bu yanlışmış bakın. Omega 3 yağ asitleri içeren diyetler pıhtı oluşumunu azaltıp damarları genişletmek, tırgarisiz seviyesini düşürmek, ileri kalp yetersizliği olanlarda aritmi, yani fazla ritmik artışı azaltmak ve kan basıncını düşürmek gibi önemli yaralar sağlıyorlar. Amerikan kalp cemiyeti beslenmede günde ortalama 1 gramlık omega yağ alınmasını öneriyor. Başka bir maddeyle daha devam edelim. Düzenli egzersiz yapan ideal kilodaki kişiler kalp krizi geçirmez. Yanlışmış arkadaşlar bu. Kalp krizleri kalp kasını besleyen koroner damarların tıkanması sonucu meydana geliyor. Haftada en az 5 gün tempoda yürüyüş başta olmak üzere 30 dakika aerobik egzersiz yapmanın koroner damar hastalığı riskini yarı yarıya azalttığı, kilo vermeye yardımcı olduğu, hayat kalitesini ve yaşam süresini artırdığı biliniyor. Vücut kitle indeksinin 30 üzerine çıkması ve bel çevresinde 102 santim ve kadınlarda 80 sant 88 santim üzerinde olması yani obezite olması ise kalp krizi riskini yaklaşık 2 kat artırıyor. Bununla birlikte hareketli bir yaşam tarzı ve normal bir kiloya rağmen kalp krizi görülebilir. Çünkü ailede kalp damar hastalığının olması, sigara içilmesi, diyabet, hipertansiyon ve kolesterol yüksekliği gibi diğer risk faktörlerinin bulunması kalp krizlerine yol açabilir. Kalp krizi gençlerde görülmez. Bakın yanlış. Gençlerde kalp krizi ani kalp durumları yetişkinlere göre daha nadir görülmesine rağmen sonuçları daha dramatik oluyor. Bu nedenle ailesinde 50 yaşın altında ani kalp ölümü bulunan gençlerin düzenli kardiyolojik kontrol yaptırmaları gerekir. Son yıllarda artan sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, obazite, sağlık ve bes sağlıksız beslenme gibi bazı faktörler gençlerde kalp krizi görülme sıklığını artırıyor. Doğuştan ritim bozukluğu ve kalp kası hastalığı olan kişilerde veya gençlerde ise kalp krizi ve ani ölüm, zorlu egzersiz ve aşırı heyecan sonrası tetiklenebiliyor. Bu nedenle risk alanındaki kişilerin yüksek adrenalin artışına neden olan sportif faaliyetlerden uzak durması, ...kondisyonu az ya da kondisyonsuz... ...tok ve özellikle soğuk havalarda... ...rekabet içeren sporlardan kaçınmaları... ...gerekiyor. Ailede kalp hastası yoksa kalp krizi... ...riski yoktur. Yanlış. Ailede kalp taban hastalığının olmamasının... ...kalp hastalığı riskini iki kat artırdığı biliniyor. Ancak ailede kalp hastalığı... ...olmamasına rağmen... ...yani kalp hastalığı varsa iki kat arttırıyor. Bakın arkadaşlar. Ancak ailede... ...kalp hastalığı olmamasına rağmen... ...genetik yatkınlık ilk kez o kişide ortaya çıkabileceği gibi... Sigara, diyabet, tansiyon, kolesterol yüksekliği, obezite, hareketsiz yaşam bu damar hastalıklarını diğer risk faktörleri söz konusuyla kalp krizi artıyor. Birden fazla risk faktörüne sahip olmak ise riskin katlanmasına neden oluyor. Kadınların kalp hastalığı riski erkeklere göre daha düşüktür. Yanlışmış bakın. Menopoz öncesi dönemde kadınlarda kalp krizi geçirme sıklığı erkeklerle karşılaştırıldığında yarı yarıya daha azdır. Ancak menopoz sonrası dönemde risk hızla artmakta ve erkeklerde eşitleniyor. Son yıllarda kadınlarda artan sigara kullanımı, obezite ve diyabet başta olmak üzere risk faktörleri yeterince kontrol altına alınmadığı için kadınlarda kalp hastalıkları sıklığı düşme değil, artış eğilimi gösteriyor. Ayrıca kalp krizleri kadınlarda erkeklere göre daha ölümcül seyrediyor. Sigarayı yıllar sonra bırakmak kalp sağlığı için yarar sağlamaz. Yanlış. Sigara içenlerde kalp hastalığı riskinin sigara içmeyenlere göre 2 veya 5 kat daha fazla olduğu Kalp krizlerinin yarısının sigara içilmesi sonucu meydana geldiği belli. Yani sigara içmek tüm kalp krizi risk faktörünün içinde en kötüsü olarak öne çıkıyor. Yapılan bilimsel çalışmalarda kalp krizi riskinin içilen sigara sayısıyla doğru orantılı olarak arttığı biliniyor. Ancak bu konuyla ilgili İHA'da sigaranın bırakılmasından sonra kalp hastalığı riskinin önemli azalma gözleniyor. Sigarasız zaman geçen zaman uzadıkça risk de aynı oranda azalıyor. Bu konuda yapılan çalışmaların gösterdiğine göre... Sigaranın bırakılmasından 3 yıl içinde, sonraki 3 yıl içinde kalp krizi geçirme riski yarıya düşüyor. 6 yılın sonunda ise sigara içmeyen kişilerin düzeyine iniyor. 6 yılda bakın, hiç içmemiş gibi oluyor demek ki. Ama 6 yıl içmeyeceksiniz. Kalp hastaları için yağ tüketmemeli. Yanlış. Yağ vücudumuzdaki birçok faaliyet için gerekli bir besindir. Yağda eriyen vitaminler olarak adlandırılan A, D, E ve K vitaminlerin vücutta kullanılması için yağa ihtiyaç vardır. Fakat günlük alınması gereken yağın en fazla %30'unun yağlardan gelmesi gerekiyor. Besinlerde bulunan yağlar doymuş ve doğmamış yağlar olarak iki ayrılır. Diyetten gelen doğmuş yağ miktarı arttıkça kalp ve damar hastalıkları görülme riski de artar. Bu nedenle besinlerden gelen doymuş yağlarını azaltırken doymamış yağ miktarının artılması gerekir. Ayrıca omega 3 yağ asitlerinin kalp ve damar hastalıklarının oluşum, oluşum riskini azalttığı için özellikle ton tombalı ve somon gibi balıklarının tüketilmesi kalp sağlığını koruması açısından yarar sağlar. Bitkisel ve sıvı yağlar, zeytinyağı, ayçiçek ve mısır özü yağı gibi daha az doymuş yağ içerirken daha fazla doymamış yağ içeriyor. Bu nedenle yemeklerde mümkün olduğunca öncelikle zeytinyağında soğuk sızma olmak üzere sıvı yağları kullanmak ve akdeniz tipi sebze, salata gibi glisemi düşük, endesi düşük, meyve ve beyaz et ağırlıklı, liften zengin besinlerle beslenme kalp sağlığı için koruma açısından Önem taşıyor arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi davranın. İyi bakın. İyi günler. Merhaba. Üç bir dakika dinleyebilir misiniz? Biliyorsunuz e, koronavirüs kapımızda ve maalesef korkularımız bilgilerimizin önüne geçti. Halbuki çok basit yöntemlerle bundan korunmak çok mümkün. Aynı terk ne yapacağımızı biliyor olmamız lazım. Biz İstanbul Gönüllüleriiz. Bir Gönüllü Doktorlarımız, Sudan Doktorlarımız şimdi Siz sizi kısacık yüzle ilgili bir yaptıracaklar. Her işin başı sağlık, sağlığın başı temizlik. Temizliğin ilk kuralı da en iyi yıkama. Ne kadar, ne türleri yıkama için? Doktorlar en sırtları, parmak araları, mutlaka baş parmaklar, mutlaka tırnaklar ve son bir omuştur. Bu yıkama. sından aksırmak ve öksürmek. <gülüyor> Böyle öksürmeyin. Virüs avucumda. Arkadaşımı gördüm. Virüs onun da üstünde. Buradan tabii virüs şimdi buna yayılacak. <gülüyor> Biraz sonra siz kattığınız odalara <gülüyor> da yayılacak. <gülüyor> <sonra> siz <gülüyor> <da. gülüyor> sizlerin de avuçlarında ve bu şekilde bir mikrop çarpı olup dolaşıyor. En sevdiklerimize bile gidebilir bu yollar. O halde nasıl hapşıralım? Şöyle içine bir seyimizin içine öksürelim. Eğer ateşli ve hastaysanız, sürekli 3-5 gün evde istirahat edin. İstirahat dışında, bilin ki bunu giderecek mucize bir çorba, mucize bir vitamin, mucize bir yiyecek yok. Mucize bir gargara, mucize bir bronşite yok. Her işin başı sağlığın, sağlığın başı, en temizliği ve aktif öksürürken kaparmak virüsle mücadelenin en önemli ayakları bunlar. Herhangi bir maskeyi takmalı sizin mikroplardan korumayacak. Hatta tam tersine devamlı ablak burada mikrobun tükürüğün birikmesi, maskeyi düzeltme hareketleri hem sizin ve hem çevreniz için daha büyük risk oluşmayacaktır. Ama eğer hastasınız, ateşlisiniz, hastaneye gidiyorsunuz, lütfen maskenizi takın, çevrenize yaymamak için etkili olacak. Kendimizi korumak aslında birbirimizi korumakla mümkün. Yani biz İstanbul'da hemşehriler olarak birbirimizi korursak kendimiz de korunmuş olacağız. Bu da korona için çok etkili bir ortak teşekkürü. Sağlıklı yolculuklar.